Bu şekilde büyük bir üçgen ve bu büyük üçgenin içinde de küçük üçgenler görüyoruz. Bu açının derecesini bulmak istiyoruz. Açıya isim verelim, teta diyelim. Teta. Birkaç bilgi daha verilmiş tabii. Burada böyle bir sembol var. Bunu daha önce görmüş olabilirsiniz. Bu sembol, bu açının dik açı yani 90 derece olduğunu gösteriyor. O zaman burası 90 derece. Burası da 90 derece burası da 90 derece. Ayrıca buranın da 32 derece olduğu verilmiş. Bakalım bu verilenlerle neler yapabiliriz. Bu tip problemleri çözmenin birden fazla yolu var. Bana göre bunları eğlenceli yapan şey de bu zaten. Bu teta açısı şimdi bu yeşille çizdiğim açıya komşu. İkisini toplarsak dik açı elde ediyoruz. Dik açı elde etmemiz gerekiyor. Yani pembe teta ile yeşil açının toplamının 90 derece olması gerekiyor. Bunları birleştirince dik açı elde ediyoruz. O zaman bu açıya 90 eksi teta diyebiliriz. Üçgendeki üç açıyı da bulmuş olduk. Şimdi teta'yı bulmamız gerekiyor. Bu açı, bu açı ve bu açının toplamının 180 derece olduğunu biliyoruz. Yani 90 eksi teta artı 90 artı 32 180 dereceye eşit olacakmış. Çünkü bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece. Burada tek yaptığımız bu. Şimdi bunu sadeleştirebiliyor muyuz? Bir bakalım. Bu ikisini çıkarırsak, 90 artı 90, 180 ediyor. Yani 180 eksi teta artı 32, 180 eşitmiş. Şimdi iki tarafta da 180'imiz var. O zaman iki taraftan da 180 çıkarabiliriz. Değil mi? Bu ikisi birbirini götürüyor yani. Burası sıfır olur, eksi teta artı 32 derece 0'a eşit. O zaman iki tarafa da teta ekleyebiliriz. Böylelikle 32 derece eşittir teta elde ettik. Yani teta 32 dereceymiş, buradaki açı 32 dereceymiş. Soruyu çözmenin bir yolunu görmüş olduk ama ne dedik, bunu çözmenin başka yolları da var. Mesela, bu büyük üçgene bakıp, burası 90 derece ise, burası 32 derece ve burası da 180 eksi 90 eksi 32 derece olacak diyebiliriz. Çünkü hepsinin toplamının, biraz önce söylediğimiz gibi, 180 derece olması gerekiyor. Bir üçgenin iç açılarının toplamı. Burada bir basamağı atladık, bu basamağı geçmeyelim. Buraya x diyelim, buradaki en büyük üçgene bakıyorum x artı 90, artı 32, 180'e eşit olacak. Şimdi 90 ve 32'yi iki taraftan da çıkaralım. İki taraftan da 90 çıkarırsak, x artı 32 eşittir 90 olur. Ve iki taraftan da 32 çıkarırsak, x eşittir 58 derece olur. x eşittir 58. Başka ne bulabiliriz, bir bakalım. Bu arada birçok çözüm yolu olduğunu göstermek için sadece soruyu tekrar çözüyorum. Yeni bir şey yapmıyorum yani. Ne dedik? Şimdi yeni bir çözüm yolu daha bakacağız. Bu açı 90 derece ise, burası onun bütünleri olduğu için burası da 90 derece olacak. Bu açı artı 90 derece, artı bu açının 180 dereceye eşit olması gerekiyor. O zaman buraya y diyelim, yani Y artı 58, artı 90, 180'e eşitmiş. O zaman iki taraftan da 90 çıkarırsak, burası 90 kalır. Her iki taraftan da 58 çıkarırsak, Y eşittir 32 kalır. Eğer Y 32 derece ise, o zaman da buradaki açı onun tümleridir. Değil mi? Burayı başka bir renkle yapayım. Burasının toplamı 90 derece. Bu açıya z diyelim. Bu ikisinin toplamı 90 derece olacak. O zaman da z 58 derece olacak. Şimdi teta'yı bulmak için gerekli olan üçgene geldik. O üçgendeyiz. Demin bulduğumuz teta'dan bahsediyorum yani. Evet, burası 58 derece, burası 90 derece ise bunlar bütünler oldukları için burası da 90 derece olacak. Yani 58 artı 90 Artı teta, 180 dereceye eşit olacak. Her iki taraftan da 90 çıkaralım. Burada 90 kalır. 58 artı teta eşittir 90 derece. Ne yapacağız? Bu sefer de iki taraftan da 58 çıkaralım. Ve teta eşittir 32 derece. Ve yine aynı cevabı bulduk. Bu işlemleri soruyu çözmenin birden fazla yolu olduğunu göstermek için yaptım. Bu tip soruları mantıklı düşünerek çözüyorsak ve doğru varsayımlarda bulunuyorsak doğru cevabı bulmanın birden çok yolu var. Hoşçakalın.